Beni ben yapanlar. Hayatta hepimizi bulunduğumuz yere taşıyan, sahip olduğumuz kişiliklerin temelini inşa eden olaylar vardır. Benim için bu, babamın işi sebebiyle defalarca kez okul değiştirmemdi. Henüz okula başlamamışken oldukça sessiz ve uyumlu bir çocuktum. Arkadaş edinmekte çekingen, oyuncaklarımla bile bana izin verildiği kadar oynayabilecek kadar sessiz ve uyumluydum hem de. Şimdiki karakterim ve duruşumla uzaktan yakından alakası olmayan bu sessiz çocuğun oldukça konuşkan, hızlıca arkadaş edinen ve sınırları kabul etmeyen birine dönüşmesi birinci sınıfa başladığım okulu ismini dahi hatırlayamayacak kadar kısa okumamla başladı. Sonrası ise çorap söküğü gibi geldi sanırım. Bir okulda iki yıldan fazla bulunmamışımdır. İlk zamanlarda yeni arkadaşlarımın arasına zar zor karışabilen ben Nasıl olduysa zamanla sınıfa adım atır atmaz herkesle arkadaş olabilen ve anlaşabilen birine dönüşmüştüm. Öyle birbirinden farklı insanların bulunduğu okullarda okudum ki, dersin ortasında bir anda masayı darbuka gibi kullanılan çocukların bulunduğu roman mahallesinden, ısınmak için sobanın başından kalkamadığımız 4. ve 5. sınıfların aynı sınıfta okuduğu, kış aylarında öğretmen yüzü bile göremediğimiz okullara kadar. O okullarda geçirdiğim tüm zamanlar, tanıdığım herkes bana o an için anlayamasam da çok güzel şeyler kattı. Daha hoşgörülü, sabırlı ve dışa dönük biri olmamı sağladı. Yaşamımın geri kalanında da olabildiğince farklı insanlar tanımayı, farklı yerlerde bulunabilmeyi ve her birinden başka şeyler öğrenebilmeyi diliyorum.